herkese duram sabit kime arkadaşlar ben Muhammed'im ben kanalıma hoş geldiniz bu kadar sabit arkadaşlar önemli bir durumda kanal sabit kim arkadaşlar bu durumdan kaçın çok önemli den arkadaşlar ee, şu an ekrana koyduğum açıklamak sana verdiğim Instagram adresini kesinlikle takip edin arkadaşlar ikincisi ise arkadaşlar ee, yarın ya da bu akşam canlı inanımız olabilir o yüzden takipte kalın arkadaşlar bir daha arkadaşlar. Ee, artık iki günde bir video atmaya başlayacağım O yüzden her günde bir video gelmeyecek artık iki günde bir video gelecek arkadaşlar Çünkü video konusu kalmadı gerçekten artık Bütün hepsini çekti ve para par, Ben ee, para, oyuna para yatırmadığım için arkadaşlar da iyi bir içerik bulamıyorum Çünkü oyuna para yatırsam hep, ben de çok üzülürüm Ama oyuna para yatıramadığım için Oyuna para yatırmadan da içeriğimiz az olduğu için Arkadaşlar bizde bir günde bir video atmaya karar verdim O yüzden arkadaşlar artık iki günde bir video atacağım şimdi arkadaşlar mesela ben bu video attım ya yarın diye sonraki gün atacağım. bunu e, söyleyin şöyle demeyin yarın atacak, ondan sonraki gün öyle demeyin bugün attım yarın diyor ondan sonraki gün atacağım yani bu şekilde olacak artık e, videolarımız artık 15.30 da arkadaşlar 15.30 da hala onu ne diyeyim 15.30 da hala işte bu şekilde gideceğiz arkadaşlar neyse arkadaşlar bu videolarımda bu kadar olsun alakamıza böyle değilseniz Aşağıdaki abone olmayı unutmayın. bu ee, videoyu sana teşekkür ederim. Sizi bekliyorum. Görüşürüz. Bay bay.